Every single day. Arkadaşlar kanalına hoşgeldiniz. Mekleğim seviyorum. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Çünkü ben iyiyim. Gece gece. Şu an saat. Gecenin 3 üç ikisi. 3'ü iki geçiyor. Ve ben Ayın 19'ü Aralık Ve 2020 Ve ben video çekesim geldi. Sizin için. gene Geri. Geri. Geri. Geri. Arkadaşlar bu videomuzun konusu birkaç böyle tanıdığım, bildiğim insanlar hakkında ve bu insanlara nefret ediyorum, benden uzak dursunlar. Dönek insanlar hakkında arkadaşlar. Yani dönek, sözünde durmayan, sözünün eri olmayan. Ha yani laf değiştiren. Bu tür insanlar arkadaşlar. Kırada yazdım da birazcık. Ben neyse okuyorum. Yani söylüyorum benim kadarıyla. Dörek insanlar nasıldır? Sözünde durmaz. Hep fikir değiştirir. İnsanı sinir krizine sokar. Mesela bir şeyi böyle bir şey hakkında konuşursun. Sözünde durmaz. Mesela önceki dediğini kanıtıyla gösteririz biz. Kanıt veririz yani kanıt kanıt. Ama onu bile inkar ederler düşünün. İnsanı sinirlendirmekten zevk alır arkadaşlar ve hoşuna gider yani böyle. Yani ben sinirlenince onlar mutlu oluyorlar. <gülüyor> bir insan şey sinirlenince mutlu olurlar yani umarım anlatabilmişimdir. Hiçbir sözlerine güvenilmez. Sen hani sürekli dönüyorsunuz ya dönekler bu yüzden. Bu insanlar bir şey söylerler. Bir o sonra başka bir şey söylerler. Ve ikisi arasındaki bağlantı kopuk. Yani ikisi arasında bir şey yok yani böyle. Yani öyle ikisi tutmağım şeyler söyleyip dururlar yani. Bir söz söylerler ama ondan önce daha zıtlı bir şey söylemişlerdir. Tam bir zıttı yani böyle. İkisi de farklı şeyler böyle. <gülüyor> dönekli hayat felsefesi haline getirirler. Yani hayatlarını bu şekilde yaşatırlar, bu şekilde geçinirler, bu şekilde böyle insanlar soğuturlar kendilerini herkesten, her şeyden yahu. Bu insanlar insanı deli eder, zıvanadan çıkartır. İnsanın hayalleriyle oynar. İlk mesela ben kendimden biliyorum. Şimdi böyle dönek insanlardan çok çekmişimdir. Bir hayal kurarsın. Mesela işte bugün yeni yıl kutlayacağız, doğum günü kutlayacağız veya herhangi bir şey kutlayacağız veya adam buluşacağız çok güzel bir gün geçeceğiz, şundan acacaz, bundan etcez, şundan etcez, şuraya gideceğiz falan falan. Ama ne olur, Puff olur hayal. Çünkü döner işinden yok şu gelsin, yok bu gelsin, yok ben gelmeyeceğim, şunu getirin, bunu getirin falan. Peki. Plan tuturlar, planların içine ederler çünkü bu planları yapmak zor gelir ve bu planların içine ederler ben de kapatmak istiyorum Can Yücel'in bir sözü Can Yücel pardon ah be dünya sen dönüyorsun onu anladık da bu insanlar senden daha hızlı dönüyor Hem de ortada hiçbir yörünge yokken bu şekilde Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ve umarım kanalıma abone olup videolarımı izleyip like atarsanız Bay bay.